Uzun bir süreden sonra merhaba, bugün Barcelona özel bölgesinin ne diyelim küçük bir kasabası olan Tarrega'dayız gördüğünüz gibi Tarrega, Tarrega enteresan bir yer Tarrega'nın popülasyonu yaklaşık 30 bin 20 bin kişi arasında Tarrega istasyonundan başlayarak bugün San Sanölei parkına gidip ne var ne yok orada hep beraber göreceğiz. Tarrega İstasyonu. Tarrega'ya -ge gelmek için yapmanız gereken Barcelona El Prat Havalimanı'na gelip oradan e, Renfrodelis'e biliyorsunuz. Erra dosya yani R12 numaralı e, Renfrodelis daha doğrusu küçük şeyler arası aktarmalı e, ne diyelim trenle biniyorsunuz. Oradan geleceğiniz yer Tarrega. -ge. Tarrega küçük güzel bir yer. Bugün havada şansınızdan iyi, güzel, sıcak. Tarrega istasyonunu şöyle göstereyim. İşte Tarrega'nın istasyonu şu şekilde. Şimdi birazdan gideceğimiz yer şu arkada gördüğünüz buradan görünüyorum bilmiyorum. Evet şurada görünen San Eloy isimli kilisenin bulunduğu ve kamusal bir park. Oraya gideceğiz daha doğrusu. Şimdilik bu kadar. Evet Tarrega. Gördüğünüz gibi Tarrega Değişik küçük bir yer. Daha önce Tarragona'da birçok um, fabrikalar falan varmış, biliyorsunuz Katalonya var. en zengin um, ikinci bölgesi, birinci bölgesi Basque. Evet, yalnız Katalonya'da problem yaşayabileceğiniz tek şey, tek şey e, İspanyolca konuşulmaması. Katalanca konuşulması e bu sıkıntı oluyor bana da zaten. Ne yapalım artık? Ama en azından buradaki insanların çoğu e, İspanyolcuyu konuşulmuyor. Çoğu değil, herkes biliyor, mecbur. O yüzden sıkıntı olmuyor. Şimdi e, seni karşıdan karşıya geçerken burası acayip Nazilli'ye benziyor. Nazilli'ye, Cumhuriyet Mahallesi'nin istasyonuna çok benziyor. O yüzden güzel bir yer. Ayrıca bugün 30 Aralık günlerden bak başında söylemeyi unuttum. Eskiden hep söylerdim. Bugün söylemedim. 30 Aralık 2021. Yani yeni yılın 2022'nin girmesi bir gün kaldı. Bugün de annemin doğum günü. O, bu videoyu ona çekmiş oluyorum. Öpüyorum. <gülüyor> Şöyle göstereyim Birazdan Tarrega'nın e, merkezine gittiğimizde oradan daha güzel görmüş olacaksın. Hatta Tarrega'nın Pazartesi günleri 500 yıllık e, süre gelen bir pazarı var. Merkap deniyor. Bugün Pazartesi olmadığı için oraya gidemeyeceğim. Belki bakalım. Dur bakalım o zaman geçeceğiz, belli değişiyor Şöyle bir Tarrega'yı tekrardan göstereyim. Burası ki istasyon. Evet. Şimdi sen Anale'ye doğru sen Eloy daha doğrusu yanlış olmasın Google'dan bakabilirsiniz. Sen Eloy'e doğru yürüyoruz. Hava bugün 17 falan derece, güzel. Ben kazak giydim her zamanki gibi üşeyen insan olduğum için. Ama birçok insan kısa kollu falan gidip bir dolaşan insanlar var. Hadi bakalım sen öyleye gidiyoruz. Evet, San yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şurada iki tane kız yürüyor. Onlar gibi çıkacağız. Az kaldı San Ory'e gitmeye. Gördüğünüz gibi eee 20 Kasım're yani Kadınlara şiddetin azaltılması mı diyeyim? Artık tam güzel bir çeviri olmadı ama Türkiye'de de var. Bence uluslararası bu, yanlış olmasın. Burada her şey her yerde görebilirsiniz. Ay Allah, hava tertemiz, tarrega'dan. İşte gördüğünüz gibi, az kaldı. Oldukça yüksek olduğu için merdivenle çıkmamız gerekiyor. Çıkıyoruz merdivenle. Bir de aa masken yok neden nasıl oldu diye sorarsan maskem yanımda. Maskem yanımda çünkü burada insan yok. Bir de meslekeye düşen insan sayısı da az olduğu için hani karşıdan bir insan gelecek yüzümü öksürecek falan. Bunlar çok düşük bir olasılık. O yüzden güzel olsun diye maske takmadım. Çünkü maskenin ve virüsün geçici bir süreç olduğunu düşündüğüm için yıllarca bu, bu maskeyle hep video olsun istemedim yani o yüzden burası da Josep Carigas Sampoza düzenlenmiş bir çeşme burada rektör yazıyor ama bu rektör demek şey okul hani ben sürekli anlamına değilmiş buranın önde gidenlerinden anlamına gelmiş. 1960'da doğup 2020'de ölmüş su akıyor mu akıyor Evet Evet burası güzel ormanlık bir yer ee, çok da insan yok diyebilirsiniz yani Arzu sen normalde yoldan köpekten korkarsın gece yola çıkmazsın nasıl oldu da tek başına burada yürüyebiliyorsun diye sorarsanız çok rahatım çünkü biliyorsunuz burada sahipsiz köpekler yok bütün köpekler sahipli olmuş durumda. bir de insanlar insan köpek gezen insanlar köpeklerini asla tasması çıkarmadıkları için kesinlikle öyle bir sıkıntı yok. Şimdi Türkiye'de başıma gelen en son bir olayı söyleyeyim. Bir bir köpek adam köpeği gezdiriyordu köpek dolayısıyla bağırsız gezdiriyordu köpek de beni görür görmez heyranlandı çünkü köpek de sıkılmıştı gevede ya ne yaptın? Öyle olunca köpek üstüme ıı, gel üstüme üstüme geldi ben de korkuyorum dolayısıyla bir şey yapmazdım bir şey yapsaydım diyor seni hastaneye götürürdün diyor yani bu iş kabul edemeyecek bir cümle ama maalesef bu cümleyi ıı, duydum şahit oldum şu insanlar var. Göremiyorum bilmiyorum. Her neyse. O yüzden burada bağımsız köpek görmeniz mümkün değil. Bir de insanlar başka insanlar geçerken ha bir şey yapmaz diye köpekleri de salmıyorlar. Bu çok iyi. Köpekleri karşı olduğumdan değil, köpeklerin iş gücü sahipleri sahiplerinin koruma oldukları için başka insan gölüklerinde onlara karşı atar yapabiliyorlar. bir de normal ama ben bundan korkuyorum. Bu burada öyle bir şey olmasının mümkünatı yok. O yüzden rahat rahat dolaşıyorum arkamda önümde bakıyorum. Hatta şöyle hiç bir tane bir şey rastlamadım. San Elye'yi parkına geldik. Yani çok böyle ekstrem bir şey yok burada ama buradaki ağaçların tarihi varmıştı. İşte şöyle böylemiş falan diye konuşuluyor. Ay. Hatta şöyle girişte şey var. Şey koymuşlar. Harita. <Sessizlik> ben Vagut Alpark'te San Elye Ben Vagut hoş geldiniz demek. San Elye'ye geldik ama maalesef katalanca yazıyor Bırak İngilizce İspanyolca bile göremiyorum o yüzden hmm, yapabileceğim bir şey yok Hatta bakın burada ne, ne görüyorum ben köpeklerinizi kaka yaptırmayınız ve ıı, tasma ile geziniz diye uyarı koymuş ayın temel yani belediye gerçekten tebrik ediyorum köpeği şahlamaları duyuyorum Aslında korkmuyorum korkmuyor değil ama bakalım bakalım en azından köpeğin üstüne sallayacağını düşünmüyorum Hayırlısı burada güzel zeytin ağaçları var çam ağaçları var hatta onları Pinyon pinyolet ismi veriliyormuş e, güzel bir yer ya gerçekten bir de yüksek bu şehre göre bayağı yüksek Böyle boyunca yürüyeceği bir de burada gün batımı çok güzel oluyormuş O yüzden gün batımı için bir yer hazırlamışlar Onu da götüreceğim sizi, merak etmeyin Evet burada Burası parktaki en önemli yer Burada yine çeşme var. Çeşmede bir tane ağaç var gördüğünüz gibi. Ağacın ortasından geçen bayrak e, sembolü görüyorsunuz. Katalan bayrağı. İşte şöyle göstereyim. İşte. Bu bana şeyi hatırlattı. Osmanlı Devleti'ndeki Osman Bey'di galiba. Rüyasında karnından çıkan bir ağaç görmüş. Ağaçtan daha sonra onu birisinin açıklamış. Açıkladığı kişi de ''Ademiz sen büyük ülke kuracaksın falan demişti. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Onu hatırlattı. Muhtemelen bunun simgesi, bu da onunla ilgili bir şey olabilir. Biz buradan gidiyoruz kökenimiz, burası gibi bir şey olabilir. Ama yanlışı söyleyebilirim. O yüzden çok da takmayın derim yani. Burası kamusal alan. Çocuklar falan geliyor. Genç insanlar takılıyor. Gördüğünüz gibi çocuklar skotere biniyor. sonları genelde insanlar buraya geliyormuş. Hatta tenis için yer var. Futbol için yer var. Basketbol için yer yapmışlar. ay demin kaydediyorum dikkat etmemişim Tabi telefon yeni olunca Maalesef çok üzüldüm O yüzden söylediğim şeyleri unutmadan tekrar edeyim burada tenis kortları var çok büyük oldu tenis kortları var ee, futbol yerleri var burada havanın sıcak olduğundan bahsetmiştim Kazanmam bile fazla geldiğini söylemiştim patrona bile insanlar birçok gelmişler yani buraya ee, çekirdek yiyip oraya buraya atıyorlar gördüm yani Birazdan küçük karnat bahçesi var oraya gidecek, orada işte hindiler var, tavuklar, gazlar filan var Sesi de geliyor olabilir, horozlar var Futbol için, oynamaları için kale yapmışlar Basketbol için pota yapmışlar Tenis, ota tenis yerleri var Çok kalabalık değil Çünkü zaten nüfus az olduğu için hani metrekareli şans sayısı da Al dolayısıyla o yüzden ben ilk geldiğimde Allah Allah insanlar nerede diyordum aslında ama insanlar varmış da ben fark etmemişim Buradan bu çıkıyor bir de Mirador var burada yani e, yüksek bir yere çıkıp görebileceğimiz e, manzara ismi de mirador deniyor ve de şurada bir şey var böyle en son Prat'ta görmüştüm hangi nereye hangi ülke ne kadar kilometre maalesef İstanbul Türkiye falan göremedim. Neyse sağlık olsun bu e 807 kilometre Londra'ya 1099 kilometre Girone 149 Roma 941 Hatta bakıyorum, Tunus'a 947 kilometre, Moskova'ya 3055, Perpinyen'e gitmiştim ben, 186 kilometre, ondan sonra Tarragona'ya 60 kilometre, çok yakın Tarragona'ya, Cape'tan bile koymuşlar, 8584 kilometre, maalesef İstanbul göremedik. Bu arada arkamdaki renk çok güzel gözüküyor, burada demin, demin söylemiştim, kayda altını bilmiyorum, burada çok güzel sunset oluyor, yani sunset, atardeser deniyor. Ondan sonra... Ee, Zaragoza 168 kilometre Servera 11 kilometre çok yakın Servera da gibi küçük bir kasaba Kasaba diyelim yani köy sayılmıyor Aslında şehir diyebiliriz Eğer İspanya nüfusu düşündük olursak İspanya nüfusu da bu arada galiba 54-55 milyon olduğunu hatırlıyorum Bir de arkamda gördüğünüz bayrak var ee, Bu da Katalan bayrağı Görmüş olduğunuz üzere Galatasaray bayrağı gibi çizgiler var Şeritler var kırmızı ve sarı şeritler bir de bu şekillere bazen yıldız oluyor, bazen yıldız olmuyor. Yıldız olduğu zaman biraz daha e, ne diyeyim? Biz ülke eski anlamında geliyor yıldız olmadığı zaman da buranın normal e, bölgesinin bayrağı. O yüzden yıldız gördüğünüzde, a, yıldız gördüğünüz evlerde bazı evlerde bayrak kısa oluyor. Yıldız yıldızı bayrak varsa bu kişiler gayet mutlulam biletişi diyebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Eğer girecekseniz bahçenin Allah Allah bu bayraklarından böyle farklı demeyin. Şimdi kapılar var burada. İzmir'deki konağa gider 3 kapılar galiba, Bu iki kapı. Şöyle göstereyim. Güzel kapılar. Heh, geldik. Bu arada konuşurken konuşurken video durdurmama gerek kalmadı. Ee, küçük Ardapma açısından olduğu yere geldik. İşte horozlar var. Ondan sonra kazlar. Ee, gayipoyaz. Ondan sonra cisme. Pavo. Hindi. ay, ay. İşte Ay. Ördekli gibi, değil mi? Kaz ya Yanlış olmasın. Kaz. Evet Yok ya. Kuma yuva. Of valla çok Çok kötüyüm. Çok kötüyüm bu konuda Bana Arkadaşı var yanında. Hatta buradan Trabuz kuşu görmüştüm. Peacock <gülüyor> Çocuklar bakmaya geliyorlar Buraya <gülüyor> Gördüğünüz gibi Park var çocuklar için çok güzel sanınçaklar var böyle dönen şeyler var güzel yani gerçekten güzel bu birazdan bineceğim çünkü Türkiye'de böyle kendi boyumu uygun sanınçak bulamıyorum hep çocukları korumak amaçlı büyük sanınçaklar yapıyorlar ondan sonra gördüğünüz gibi aileler çocuklarını buraya getirip takılıyorlar temiz savuolar veya yürüyüş yapıyorlar bisiklet binen de oluyor kuşuya gelen de oluyor şu kazları ördekleri hindileri tekrar yakından göstereyim şöyle ondan sonra gözüküyor ne kadar bilmiyorum ama heh, evet gözüküyor kazlar beyaz beyaz aa şeyde buraya yemek yiyor ee, tavus kuşu ama güzel bir yer çünkü rahatsız rahat hayvanlar takılıp gezebiliyor o yüzden hoşuma gitti şahsen küçük ördekler var yüzüyorlar orada başka insanlar da var bakıyorlar Çocuklar dönüyorlar, ay işte, <gülüyor> dönüyorlar orada çocuklar. Evet, güzel ağaçlar var, bayağı gidiyor bu yol, şöyle bu yolun sonuna kadar gideceğim birazdan, yolun sonunda bir tane e, şey var, hmm, Tabii ki bir şey var onu göstereceğim. Şimdilik böyle, hatta dönerken de şimdi buraya gidip U harfi gibi yapalım, dönerken onun orası tabanı, dönerken de böyle gidip e, gün batımına bakarsak çok güzel olur, orada bol bol fotoğraf çekmek istiyorum. Tekrar soruyorum, maske takmıyorum ama hiç sıkıntı yok. Çünkü zaten insanlara en az 5 metre uzaklıyım, yani zaten çok, çok da insan yok. Özellikle insan görüyorum, yorumu değiştiriyorum. Merak etmeyin. Bakıyormuşum, yarıda birisi oluyormuşum, Allah korusun. Şimdilik iyiyim yani, o yüzden gayet iyiyim. Ondan sonra sık sık çeşme var her tarafta, gördüğünüz gibi. Çeşmeler, buradaki çeşmeler, basıyorsun, su çıkıyor. Buradan görünüyorum, he şöyle. Evet, çok da oraya buraya dokunmak istemiyorum. Gerçi dokunmuştum, neyse böyle yani şimdilik evet Şöyle sağa su iyice çekelim hızlı olmasın videomuz uzun zamandan beri çekmediğim için unutmuşum bazı şeyleri yani böyle nihayetinde hava güzel güneşli çok güzel D vitamini alıp kemiklerimizi güçlendirmek için birebir e tabi başka Avrupa ülkesine göre D vitamini alabileceğimiz nadir ülkelerden birinde olduğu için sıkıntı yok yani video izleyenler Rahat olsun. Özellikle annem. Evet. Evet. Yine bir başka Milodor'dayız. Milodor. Gördüğünüz gibi yüksek bir yer böyle. Şehri görebildiğiniz bir yer. Ne kadar güzel çıkıyor bilmiyorum ama hava gerçekten güzel ve güneşli. O yüzden pırıl pırıl çıkıyor. Yani ben çok şanslıymışım. Buradakiler öyle söylüyor. Çünkü normalde hepsi soluyormuş. Burada göz gözü görmüyormuş. Bugün pırıl pırıl. Herkes herkesi görüyor yani. Güneş de çok iyi. Birazdan yakınlaştık. Şu gördüğünüz dağ ne kadar görüne bilmiyorum. Ee, arkasında Andorra var. Andorra e, malumunuz. dili Katalanca olan küçük bir ülke. Andorra ülkesini ilk ne zamandan beri biliyorum? 2007 yılından galiba. Yöre üzerine çıkmıştı. Güzel bir şarkıları vardı. Oradan beri biliyorum. Hatta Andorra Arpa Bölü ülkesi olmadığı için herkes sizi alıp vizesini vizesiz pardon bence vizesiz. Anlış hatırlamıyorsam gelebilir ama şöyle bir e, Trajikomik bir olay var. Andorra'ya gelmek için ne, nereye geleceksin? E, Barcelona'nın El Prat Havalimanı'na. E, Barcelona'ya gelince sana sormayacak mı polis? Kardeşim neden buradasın? gibisinden. O yüzden sıkıntı çıkabilir. Öyle bir garip olay var. Zaten her İspanyol sıkıntısı bir şekilde gidebildiği için Andorra'ya yine olan bize olmuş oluyor. Bu gördüğünüz yerler evler. İşte Tardegra'nın evleri. Burası biraz tarakın şehir dışında gibi kaldığı için biraz daha buradaki evler büyük ve daha zenginlerin kaldığı evlermiş. Yani daha çok mansion, ne diyeyim köşkü köşkte biraz şey kalıyor ama yani öyle apartmanlar yok daha doğrusu tek katlı binalar var yazlık ev kıvamında. Bu gördüğünü göre, eğer görebiliyorsunuz fabrika gibi büyük binalarda şeyler Ikea gibi mobilya satan vesaire işte hurdal satan gibi. İki ay derken reklam vermiş oldum. Ondan sonra Yerler Katadelfin. Hatta ismi buradan gözüküyor mu? ben görevim ama Videoyu izleyenler görebilir mi? Yani böyle orman şu anda resmen. Ormanın içi. Ama güzel burası. Şuradan fotoğraf fotoğraf çekeyim kendime. Ben çekemiyorum. Neyse. Çektim. Devam ediyoruz yine. Ağaçların kuzeye gören tarafları yosun, görmeyen tarafları Yosun değil. Vesaire. Ha bir de burada şey vardı. Birazcık daha tepesinde kilise var. Orada yaşayan insanlar var. Yani caminin yanındaki yaşayan imam ve ailesi gibi. O taraftan da geçeceğim birazdan. Birazdan ilerleyelim bakalım yolun sonuna kadar. Neler göreceğiz. Evet, gittikçe yükseliyor Rakım. Yine bu sefer iki kapı derken üç kapılara geldik. İşte üç kapılar. Burası güzel fotoğraf çekmek için güzel bir yer. Tabii aşağısı uçurum. Bakayım ne kadar uçurum. Çok uçurum değil öyle ya. Yok yok değil. Zeytin ağaçları var. 1980 yapılmış burası. Ee, maalesef Katalancı olduğu için anlamam mümkün değil. 3-5 kilimden de anlamına çıkacak değilim tabii ki. Bazı ağaçlar yeni dikilmiş. Bazıları yeni yeni. Aaa! Ee, Paraşütle giden insanlar, insan var bir tane şurada. Buradan göreyim bilmiyorum. Küçük küçük tepecikler var. Çok yüksek değil yani. O kadar yüksek bir yer değil. Fenerife gibi değil. O yüzden 20 km yürürsen yine yorulmazsın yani. Havası temiz. Şu an bugün galiba 16 derece ya da 17 olabilir. Yani 20'ye geçmiyor şu an eminim. Bakmıştım çünkü telefondan. Yolun sonuna doğru yaklaşıyorum. Yani yolun sonu dediğim... Parkın sonu çünkü artık başka gidecek yer yok dolayısıyla. Yani izleyenler için Allah Allah bu neymiş böyle park? işte bir şey yok diyebilirler. Olabilir tabii ki saygı duyarım ama e, Benim için ilk defa geldiğim bir park olduğu için güzel. değişik En azından rahat yürüyebildiğim, arkamdan köpek mi geliyor diye e, endişe etmediğim bir yer. Deminki dediğim yer burasıydı işte bu kapı. yani Kapı demeyelim de Aslında burada yazıyordu bunun anlamı ya bir dakika. Barkut var barkutu okutup çıkıyor şey. Fenesral gotik desenle segle. 14 galiba 14. yüzyıldan kalma gotik bir pencere. Ondan sonra başka ne anlayabiliyorum? Kayyer servera de tarrega. Servera neydi? Buradaki başka bir şeyin ismi tarrega buradaki şeyi. Servera da tarrega. Yani şöyle nasıl diyelim? İzmir'in kiraz gibi düşünebilirsiniz. Kayyer de şey Katalancı sokak demek Kayya İspanyolca'da Kayya Katalanca 95'te yapılmış bu küçük ıı, çalılık mı diyelim artık küçük Aşıklar topluluğu burada iki ağacının arasından gidebileceğiniz küçük bir yol var işte şu anda yolun tam başındayım adamın yürüdüğü yol adamda biraz çekindi endişe etti ama neyse adamı çekmem insanlara. Bazen çok insan yok. Hani toplam gördüğüm insan 10 tane filandır yani. Böyle güzel. Sağda solda ağaçlar var böyle. Yolun sonuna kadar buradan gideceğim. Şuradan dönüp gün batımını göstermek istiyorum. Çok popülermiş. Gidin gidin diyorlar. Gerçek kuş arasında gün batımını çok gördük. Güzeldi ama dur bakalım buradaki nasılmış. Küçük kuşlar var değişik. Uçuşuyorlar. Bir de i̇şte Burada kazımı ne yapılıyor şurada? Onu görmüştüm. Oraya da gidebilirim. Dur bakalım. İşte bazı çam ağaçları hakikaten küçücük, bazıları kocaman. Her birine ben dedim ki ya dedim bu ağaçların ismini ya Türkçe bilmiyorum şu anda. Servi mi acaba? Yanlış olmasın. Şöyle göstereyim. Bilenler beni düzelsinler. Dedim bu ağaçlar bizim ülkemizde hep mezarlara dikiliyor. Burada nasıl? Burada da dikiliyormuş mezarlara. Bir de şu değişik bir şeydi. Güzel hoşuma gitti. Böyle pıt, çıtır çıtır şeyler. Açık bilmiyorum maalesef. Bu da hoşuma gitti. Biri dikkatimi çeken şey tamam insanlar yiyip e, çekirdek atıyorlar ama çok plastik görmedim şimdi yalan değil Hatta bir tane bile e, şey görmedim Su şişesi görmedim şimdi yalan değil Görmedim yani Ama çekirdek yemişler atmışlar. Neyse en azından organik değil konuyu kapatıyorum Yol devam ediyorum yolda gitmeye Baya yol yürüdük şimdiye kadar Bu arada buraya geldiğimden beri e, telefonumu şey yaptım ee, günde kaçırdım, kaç kilometre yürüdüğüm uygulama vardı artık onu kaldırdım. Uygulama için değil, kendim için yürümek istediğim için. O yüzden istesem alışkanlığım olduğu için... Ay bir de bir tane küpüş var orada. Uzakta ama galiba korktum şimdi dur mı? Bağsız mı? Oraya odaklanıyorum şu anda. Yok yok tatlı köpek ya. Şey Zeynep'in haleği gibi. Evet. Dur bakalım. Yine odaya odakladım ben şimdi şaka maka. Gidince göreceğiz bakalım. Az kaldı yolun sonuna. Orada bir tane monument var yani anıt. Oraya gideceğiz bakalım neymiş. Evet köpeği gördüm. Çok minnoş bir köpüş. O yüzden hiç de korkmadım. Hatta korktuğum için kendimden utandım yani. Oh ne güzel. Keşke her gördüğüm köpekten korktuğum için utansam. Allah'ım nerede o günler. Güzel güzel güzel. Evet nihayetinde yolun sonuna geldik. Burada ne yazıyor? Pasaik'te Josep Castellana Isangre, Presidente de Association Amics de Avreg. Alba buradaki küçük ormanın ağaçları diken kişi Josep Castellana Isangre. Buradaki association, bilmem ne association'ın president'ı yani başkanın diye anlamaya çalıştım. Lesince, lesince olduğu için dolayısıyla İngilizce'den bir şey anlayabiliyoruz. Muha katalanca ile ilgili bir bilgim yok. Ee, Katalanca nasıl bir dil bu arada? Fransızcaya benziyor. Hiç öğrenmek istemediğim bir dil. Fransızca bilen birisi varsa Katalanca öğrenebilir bence. Ha. İşte La Societat de El memoria de totes les víctimes de la Guerra del 1936. Kemai Mesla Barbarie i el Secretarisme Pugu Puguon Fer <gülüyor> tant Demar 1 de Novembre de 1993. Bu anlaşılır çünkü İspanyolca yazıyor. E, Tarragona şehrinin 1936 yani İspanyol sivil e, şey iç savaşındaki e, kurbanlar için yapılmış bir daha diyor böyle bir savaş olmaması, bu kadar kötü bir şey olmaması dileğiyle gibisinden bir şey yapmışlar. 1 Kasım 1993'te bunu anıt dikmişler. Şöyle dur bakayım gözüküyor mu? Göremiyorum ki. Her neyse ama doğru çevirdiğime eminim. Evet. Ve Anasa geldik demek bu anıt bu anıtmış yani. La geleceğim gelmek istediğimiz anıt burasıymış. Şimdi merdiveninden çıkıyoruz. Çok atraksiyonlu bir şey değil tabii ki ama o olsun değişik. Hatta bunu Tarrega Yesemre 1961 yılında yapmışlar. Kaç diye numara rakamıyla 25. üniversiteye de İmma İmmo Kalada Des Religiosos. Bence bu san bilmem nelerle ilgili. Evet, antik alumnes galiba şey işte san yani aziz insanlar için yapılmış şuşunu öğrencisi gibi bir şeyler anladım ama doğru mu bilmiyorum katalancı olduğu zaman net bir bilgi yok asla ve burası biraz uçurum ama merak etmeyin izleyenler uçuruma yakınlaşmayacağım yani işte buradaki mirador gayet güzel Güneş de güzel bugün tam günündeyim yani ha bu 1993'te yapmışlar bu arada deminki 90.61'deki olay için yapmışlar Doğru anladıysak. Çünkü tarihi yazıyor. Şöyle uçurumun ne kadar yüksek olduğunu söyleyeyim. Buradan çok büyük şey olmuyor ama yani buradan yuvarlansan ölmezsin belki. Küçük küçük tepecikler var. Demek ki gördüğümüz yer şurasıydı. Şimdi U harfinin tabanındayız ve U harfinin öteki tarafına doğru gidip parkı kapatacağız. Yani bildiklerimi aktarmaya çalıştım. Gördüklerimi, öğrendiklerimi, anlayabildiklerimi. Oh mis gibi köpek falan da yok. İnsanlar da zararsız sakin, herkes maskesiz dolaşıyor. Ben zaten yani maskesiz ama uzak uzak takılıyorum onlara. Ondan sonra böyle şimdi şu karşı tarafa geçeceğim birazdan. Evet. Başka bir tepede. İza buradan da görünüş de güzel, görüntü güzel. Ağaçlar var. Merak ettiğim bu zeytin ağabeyi zeytin göremiyorum. Bunun iki sebebi var. Ya zeytin toplama zamanı burada daha başlamadı ama öyle olsa zeytin olurdu ağaçlardan ya da çoktan toptalılar pek sanmıyorum ya da bu ağaçlara zeytin vermiyor bir şekilde Onu da anlamadım henüz yani zeytin ağaçlarını zeytin göremedim hiç ha bir dakika bir yere görmüştüm ha evet evet doğru şurada bir yere görmüştüm oraya oraya gidelim çok güzel pırıl pırıl böyle yağ damlayan siyah zeytinler vardı oraya doğru gidelim şimdi bu da size Patika şöyle Patika yolu var demek ki geldiğim yer burasıydı şimdi de arkam böyle bir şey, manzarası var. Galiba Barcelona bu tarafta kalıyor. Burası kuzeyde kalmış oluyor. Bakayım nasıl düşüneceği. Deniz bu tarafta kalıyor. Buradan deniz gözükmüyor ama. Yani şu karşıdan arkası Barcelona ve denizli, denizli ismi neydi? Baleiras denizi. Aslında Akdeniz'in bir kolu. Ona bakarsak Ege denizi de Akdeniz'in bir kolu. Yanlış olmasın lütfen. Evet bu bilgiden eminim. Bakalım devam edelim. O ağacı seytini gösterdiğimle ağacı göstereceğim birazdan. Hani kazı yapılıyor. Burada tarihi eser çıkıyor mesela demiştim. Yani şantiye gözüküyor şöyle muhtemelen e, romanlardan kalan bir şeydir yani çok be büyük beklentiniz olmasın ama benim kişisel görüşüm bu şantiyenin tamamlanması falan filan yıllar yıllar alacak o yüzden tam benim kendi görüşüm ya yani göstermeye değer bir şey görmüyorum Heh, işte o bahsettiğim zeytin ağacı bu işte görebiliyor görünüyor mu bilmiyorum pıtıp pıtıp zeytinler var çok güzel ama çok küçük. Yani o kapara bir yesi geliyor insana. Belki de cinsi öyledir bilmiyorum ama siyah siyah seletimler güzel hoşuma gitti. Küpe gibi böyle, minicik. Ay çok üzülerek pilim, bataryam %13 kalmış. Şöyle iki tane yol ayrımı var, ben üstte çıkacağım. O yüzden bataryamı çok dikkatli kullanmalıyım ki yolun sonundaki küçük kiliseye gittiğimde çekim olabilsin. Zaten yol böyle devam ediyor, fazla bir enteresan şey yok. Tek istediğim kilisenin üstündeki yeri göstermek ve buradaki gün batımı ıı, şeysi, yeri var. Orayı göstermek istiyorum. Devam edeceğim yine. ki bahsettiğim kadar olan yer burasıydı. Şöyle çit, çit oluşturmuşlar duvar gibi. Yakından göstereyim. Parlayı parla güneş de görünmüyor. Heh, i̇şte. Böyle çit oluşturmuşlar C harfi gibi. Önünde de şöyle bir anıt var. Ondan sonra burası çok yüksek o yüzden görünmüyor. Bundan bir sonraki e, durağımızda şey Bu deminden beri bahsettiğim gün batımı e, ne diyeyim, Gün batımı daire, dairesi var Dur bakalım şimdi gidince an, anlatacağım daha güzel Evet ve sonunda deminden beri bahsettiğim yere geldik Hatta demin korktuğum köpüş de bize beraber dolaşıp buraya gelmiş Evet İşte köpüş Arkadan geliyor tıp tıp tıp tıp. Hiç bana bile bakmadı köpüş Oy. Evet İşte bu üç daire İçine kafanızı koyup fotoğraf çekebilirsiniz Çünkü gün batımı güzel oluyormuş burada diyorlar Bir de burası Ames Güel Burası da Böyle küçük kendi çapında Bir diyelim Çeşme gibi bir şey Çeşme mi? Evet Çeşme Doğru Doğru görmüşüm İşte bu üç kapılar Üç kapılar değil bunlar ya Üç Pencere diyelim Üç pencere olsun ismi Böyle başka bir eve bakıyor. Böyle yani bu kadar. Şimdi tek durağımız kaldı. Orası da böyle güzel çıkıyorum valla. Birazdan gideceğimiz yerde buradaki tepedeki kilise ve kilisedeki şeyin, pederin evi. İşte. Yolumuzun üzerinde böyle küçük monumentlar var. Pregaria del arbre. Doğru yanlış hatırlamıyorsam arbre katalancı da arbol yani şey hmm, ağaç demek ondan sonra Bir de burada arkada birisi var böyle küçük e, heykeller var yani buranın sembolü Önemli insanlardan dikilmiş heykeller yani burada görebildiğiniz kadar boş alan var Rahat böyle insan rahat rahat gidiyor Nasıl diyeyim yani sıkış tepiş arabalar filan yok hatta ben burada şehirde otobüs pardon şehirde demeyim de e, Otobüs görmedim yani ne diyeyim şehir otobüsü Esot gibi otobüsler görmedim Ondan sonra işte burada e, Çeşme var bir tane 13. Congress Ergikal bence burada 13. Tarım Kongresi gibi bir şey olabilir 1910 Katara Balear Tarrega da yapmışlar. Burada da değişik bir yer var böyle. Burada biraz değişik tipi insanlar var. Çıkınıyorlar. Ha, demek ki geldiğim bir asla burası değil. Aslında burası, burası çıkıştı. Ben yanlış geldim. Sonradan bir döndüm. Ama anlaşılıyor. Birazdan da şey yapacağım, göstereceğim nerede olduğumu. İşte, hani göstermiştim ya San Eliyev Parkı diye. Burası. San Eloi. Burada küçük varita var niye nerede olduğunu gösteriyor. Dur bakayım ne yapmışız. 1. Ermita de San Eloi. 2. Almesri Amigo. 3. Almesri Güell. 4. Aramon Canisar. 5. Ala Familia. 6. ara penya Balon Berselonista. 7. Atotes Les Victimes de Guarra 1936. Ha bu demin gördüğümüz 36'daki Isla ve Şinşehisi. 8. Alestatut de Soğu. 9. Balkona da Romantica. O, Romantik balkon demek galiba bu. 10. Monument Escolta. Devam ediyorum. Ha benim göstermek istediğim şey. Yukarıya'daki kiliseye çıkmadan önce. Zeytinyağı sıkma fabrikası değil de. Hmm, Aparaktır ne diyeyim artık bilmiyorum. Gerçi başka insanları var ama önemli değil. Büyük yani. Daha önce de görmüştüm gerçi ama Türkiye'deyken. Bu kadar büyüğünü görmemiştim. Şöyle göstereyim. İşte. İnsanlar bu, bu kız manyaklarına yapılacak yapacaklar İşte ne yapayım sonuçta. Buralı olmadığım belli yani. Şöyle işte. Burası... Zeytinyağına bu şekilde yapılıyormuş zeytinyağ sıkımı. Evet. Ve duymuş olduğunuz gibi duyduğunuz sesini kiliseden bizi çağırıyorlar. Gerçi bu her saat başı oluyormuş. Şöyle insanlar var. Şuradan yukarı çıkacağız. Çıkış var mı burada? Bu var galiba. Şuradan yukarıya çıkıp kilisini oraya da gösterdim mi San Ali Park'ı videosu bu şekilde tamamlanmış olacak. Şarjım hepmeden hızlı hızlı geldim. O yüzden suru, suru kaldım. Yavaş yavaş sen Eloy'i e, kilise parkındaki liseye yaklaşıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Katalan Bayrağı yine dalgalanıyor yukarı tepede. Gerçekten hani çok sıcak. Terledim. Aloe vera var bir tane şurada. Evet gördüğünüz gibi. Yani buraya her gün gelse insan hasta hasta olmaz. Pırıl pırıl. Hava mis gibi. Vaz da de da gerek yok. Çünkü zaten Açık hava. Güzel yani. Güzel bir yer. Evet tertemiz. Şöyle biraz da yapayım, daha iyi çıksın görüntü. Ay işte. Sen Eloi e, kilisesine yaklaşmış bulunuyoruz. Ay. Böyle küçük küçük şeyler var. Şöyle göstereyim karşıdan. İşte. Evet. Buradaki senin önünde bana şey, Meryem Ana'nı hatırlatan küçük bir havuz var. İçinde, içinde minik, minik kırmızı balıklar var. Ama paramara görmedim. Para atamam. Zaten ben atmayacaktım kesin. Küçük küçük kırmızı balıklar var. Yani balıklar nasıl oksijen olur, nasıl burada yüzüyor. Onu ben de çözmüş değilim. İşte demek ki su temiz. Burada bir şey gelmişler prohibit yoga res prohibit yasak diyor ama yoga ne bilmiyorum. Yes chairs onu bilmiyorum. Ay, vallahi susuz soru kaldım. İşte burası da imam değil şey, Papa'nın, abi pardon şey. ne onun ismi? Artık Görelili'nin evi. Hatta burası aslında kafeterya gibi kullanır, bar gibi kullanıyormuş. Gördüğünüz gibi burada sandalyeler falan var. Ben dedim piyab dedim nasıl olabilir böyle? Kese'deki insanlar kapanıklar sonra burada bir şeyler yiyip içip kutsalarmış dediler. E, güzel insanların birleşti, birleştiği buluştuğu güzel bir yer. Şöyle göstereyim. İşte içi böyle. Hatta buradan kapısı açılıyor. Zaten bugün kilise kapalıdır Bakayım açık mı kapısı? Bakayım şuha açık açık kapısı. İşte. Ermita de San Elói. Korktum da Allah bir daha. İşte. Ondan sonra bu da St. Maggie. Bu da kilisenin iç kapısı. Kilise küçük bir yer. Daha önce görmüşsünün kapısı küçük. Yani kameradan gösterebileceğim bir yer değil. Güzelce kafasını da kapatayım. İnsanlar bir şey yapalım. Evet. Şurası hoşuma gitti. Bakınız böyle merdivenler çıkamayan İnsanlar için böyle şey yapmışlar. Çok hoşuma gitti açıkçası. Burada işte Mirador dediğimiz yer. Birazdan oraya çıkacağız. Şimdi şurası da, Önce buraya çıkalım sonra oraya şey yapalım. Evet. Burada açıklaması var ama olduğunu tahmin ediyorum her zamanki gibi. Torricons de la San Alei. Ha fortification bence bu. Güçlendirme çalışmalarından bahsediyor. Yani renovation olmuş gibisinden. İşte construction falan diyor. 1956'da yapmışlar. Resimler var. Yani hangi yıl, nasıldı, nasıl oldu gibisini. Hatta şurası bir göndere görsene daha önce böyleymiş. Hiçbir şey yoktu sonra park yapmışlar vesaire gibisinden. açıklıyorlar reform yapmışlar. Reformer falan diyor. Yani düzenli tahminince. Bu kadar anlasak yeter. Yani şimdi dedim ki elimiyle çıkıyorum. İşte şöyle dedim ki bayan olduğu yer. Evet ve en yüksek yerdeyiz şu anda. Arkamızda bir tane ağaç var. Asla buraya çıkmak yasak. Yani yasak olduğu şöyle. Burası biraz çatlamış falan vesaire olmuş yerler. O yüzden çok usta da gitmeden şöyle çekebildiğim kadar çekiyorum. Burada bayrak var gördüğünüz gibi. Katalan bayrağı. Pardon da yanlış olmasın. Şurada bayrak. Heh, evet. Böyle bir yer burası. Ya yani şey İzmir'deki kemer altına çıkarsanız görürsün. Orası hani böyle bir yerde. Burada biraz ağaç daha fazla zor oluyor görmüyorsunuz ama güzel, demek ki geldiğimiz kilise. Bir de şurada bir yer var, biraz bir de oraya çıkacağım. Orası da Tarragon'un ön tarafını gösteren e, manzara gösteren bir kule, kule mi diyelim artık? Evet olabilir. Görüş Tepesi de diyebiliriz Türkçe'si. Böyle güzel gözüküyor yani şehir. Heh, hatta şunu daha güzel gözüküyor biraz şöyle işin şey o. Oh, ne güzel oldu Allah çok güzel. Evet bol bol zekumlar var ee, nar ağacı var incir ağacı var ah, şöyle küçük bir şey var 2014'te yapmışlar ay kendimi de görüyorum böyle de yani nasıl fazla uzatmadan şöyle san eleği cisesini e, duvarlarını göstereyim bakın güçlendirmeye yapmışlar küçük küçük e, yamları var şuraya çıkacağım bir de daha sonra zaten çıkmış oluyor videomuz burada uçak geçiyor görünüyor bilmiyorum Evet gözüküyor burada uçak itifaya kalkmış durumda. bakalım çıkıyorum şimdi yukarıya şöyle buraya çıkmak yasak diye bir tabi okuyormuştur ama yine tehlikeli tabi çünkü yerdeki şeyler biraz çizilmiş eskimi şurada aloe verilat çiçeklerini bitkilerini görüyorsunuz böyle kenarda ıı, trabzanlar var Hatta şöyle çıkayım. Adamı çekmeyeyim. Burada manzara daha güzel gözüküyor. İşte burası Taraga. Şurası. Deminki kilisenin arkası bu da. Şöyle. Hatta şu görmüş olduğunuz Bakayım nereden gözüküyor. İstasyon var. Şurası. Gizliyim, gözüküyor mu? Gözüküyor. Şurası. O da e, video başladığım tarafı isle Yani bakalım demek ki video kaç oldu mu kaz olmadım bilmiyorum. Artık e, daha sonra belli olacak. Adam da arkası dönüyünce rahat rahat çekebiliyorum şöyle. O oh, çok güzel oldu görüntü. Evet. Bir şeyler bunlar. Ve buradaki e, turumuzu bitemeden önce şuradaki yeri de çı çıkalım beraber. Evet, yakınlamaya bayağı arkamızda. Burası da kesin bahçesi. Burada da güzel bir görüntü var. Gün batımına yaklaştığımızdan gölgem büyük gördüğünüz gibi, yani uzun daha doğrusu. İşte güzel görüntü, güzel. Demin çıktığım yer burası. Adam adam hala orada duruyor. Güzel. Şuradaki yere çıkacağım şimdi. Böyle küçük küçük yerler var çık çıkılması için. Deminki yerde, demin geldiğim yer. işte buradan geldim, buradan. Buraya kapatıyorum. Ee, videoyu kapatacağım yer. Bye diyeceğim yer. Burası olsun. Bugün günlerden 30 aralık 2021. Ee, 2022'ye yaklaşırken e, maskesiz, mesafesiz sağlıklı günler diliyorum. Aynı zamanda annemin doğum gününü kutluyorum. Ona sağlıklı mutlu güzel bir yıl ve yaş diliyorum aynı zamanda benim videomu izleyen tüm arkadaşlarıma buraya kadar eğer geldilerse sıkılmadan çok teşekkür ediyorum küçüklerin gözlerinden büyüklerin elinden öpüyorum uzakta bir mesafe olsun tabii ki 2000. Ün... neyse fazla şey yapmayalım evet hmm, Targa'dan sevgiler